Ha öldü o öldü sen 165 asist yapmışsın bak O yukarıda ormanlıklı biri Safe onda değil bende. Bek o zaman Çok sert çok sabit. weeks aynı giymiş gibi bile şeyler. bana lazım Şunu bir abi sadece bir kişi bu o, o kadar. Direkt aldım. kilo. Şimdi makeshift falan Arma var mı Kaç tane yapabiliyorsun? Bu <gülüyor> noktan o zaman Çünkü armor çok önemli Armorlar çok kolay mıydı? Tamam bir <gülüyor> kanka, bana yani Hayır, ben onlara gidecekmişim. Markta mıymış? Soldaymış, burası soğuk. Şş. Al bak adamı gördün mü? Şurada. Gördün mü? Sıkma sen keşke, biraz şey yapsaydın, arkasından dudaksın. Ama geldi, gaz geliyor. E, yüz dağda biri mi vardı? Aynen bak şu an. Aaaa ağaçta Ağaçta yukarıda gördün mü? Yok tamam yok. Tamam. Yok yok yok. İçi daha bir de şu arkada var. Dağdakilere dikkat et. Bence onlar V'si atarken git. Onu düşünüyorum ben de. Şuan çok açıklasın ha ya bir gaz gelsin böyle arkandan gittim. Bu adamlar da normalde şu an sıkıntılı, sıkıntılı. Gördün mü bak iniyorlar. İstersen, neyse. İleri git, ileri git. Bir daha var bana bak. Sen mı? hemen. Ne yaptın lan? One on one kask kask kask takın mı? Hey kalk hey kalk bir şey yani. Meşit meşit. <Gülüyor> meşit meşit. 10 kill 10 kill <gülüyor> Aldım video ya. Haha <gülüyor> helalsin be. Vektör taşımacılık XX